Türkiye'de insanların doğayla ilişkisi karmaşık. Çünkü bir yandan insanlar doğayı çok sevebiliyorken diğer yandan çok da dikkat etmiyorlar. Türkiye'de tatil bölgelerine gittiğimde çok ücra, kimsenin çok gitmediği, sessiz, sakin yerlerde bile çöp görebiliyorum ve bu beni çok üzüyor. Çöp derken plastik bir torba, plastik bir şişe gibi... Dolayısıyla doğayı çok seven bu insanlar neden doğayı kirletmeye devam ediyor çok anlamlandıramayabiliyorum. Ben farklı ülkeler dolaştım. Dolaştığım ülkeler genelde Balkan ülkeleri ve komşularımızdı. Türkiye'nin komşularıydı. Bu ülkelerdeki doğal alanları gezmeye çok fırsatım olmadı fakat üç aşağı beş yukarı Türkiye ile benzer özellikler gösteriyor insanların Doğayla olan ilişkileri. Oralarda da maalesef yerlerde çöpler görebiliyorum. İnsanlar çok dikkat etmeyebiliyorlar. Bu aslında üzücü bir şey. Çünkü bir tane dünyamız var ve ona sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'deki en büyük çevre problemlerinden bir tanesinin çarpık kentleşme olduğunu düşünüyorum. İnsanlar her yere sağa sola beton döküp duruyorlar ve ev yapıp duruyorlar. Ve bu aslına bakarsanız sağlıklı bir kentleşme değil. İleride daha fazla problem yaşayacağımız kentler oluşuyor. Bunun için hükümetlerin ve belediyelerin daha katı şekilde düzenleme kriterleri getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde insanları durdurabiliriz. Çünkü serbest bıraktığımızda, insanlar çok düşünmeden davranabiliyorlar. Gezdiğim diğer ülkelerde çok büyük bir çevre problemi gözlemlemedim. Kentlerinde daha çok o tarihi yapıyı korumuşlar. Bazı yerlerde tabii ki de çarpık kentleşme gözlemleyebildim. Çevre kirliliği maalesef her yerde var. İnsanlar hiçbir yerde çok dikkat etmeyebiliyorlar. Ama çok büyük bir problemle karşılaşmadım. Gezdiğim diğer ülkelerde çevreyle ilgili ekstra bir şeyle karşılaşmadım. Yine aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi bazı uyarı levhaları, çöp atmayın, buraya basmayın, suya girmeyin gibi bazı uyarı levhaları vardı. Onun haricinde ekstra bir gözlemim olmadı.